Kareyi tamamlama yöntemini kullanarak öyle bir c bulun ki, x kare eksi 44x artı c ifadesi bir tam kare 3 terimli olsun. Evet, 3 terimli burada 3 tane terimi olan polinomdur. Sonra da bunu iki terimli bir denklemin karesi olarak yazın. Elimizde x kare eksi 44x artı c ifadesi var. Peki bunu nasıl tam kare olarak yazarız? Klasik bir tam kare ifadesine bakarsak bu denklemin x artı a'nın karesi cinsinden düşünelim, evet. Bu, x artı a çarpı x artı a, ve daha önce bunu görmüştük, eğer çarparsanız, bu, x çarpı x, yani x kare, artı x çarpı a, yani ax, artı a çarpı x, yani yine ax, artı a çarpı a, ki bu da a karedir. Sonuçta, x kare artı 2ax, yani bu ikisi ax artı ax var burada. Bu da 2ax yapar zaten, artı a kare. Evet, ifadeyi bu şekle soktuktan sonra burada ne olursa olsun eğer yarısını alırsam, tamam mı burası 2a oluyor. Bunun yarısını alıyorum ve ardından karesini alıyorum. Böylece ifade tam kare oluyor. Buraya baktığımızda bu 2a'dır. Eğer bunu şekli uydurmak, yani tam kare gibi göstermek istersek, buranın 2a olması lazım. Yani eksi 44 eşittir 2a. Buradaki de şekle uyarsak, bu c eşittir a kare. O zaman a kaçtır? Eğer eksi 44'ün 2a'ya eşit olduğunu biliyorsak, iki tarafı da 2'ye böleriz. Ve biliyoruz ki eksi 22a ile eşit olmalıdır ve a negatif eksi 20 olmalıdır, a eksi 22 olmalıdır düzeltiyorum. Özür dilerim evet, a buradaki katsayının yarısı, eksi 44'ün yarısı, ne zaman kareye tamamlarsanız sayı daima buradaki katsayının yarısı olacaktır. Eğer a eksi 22 ise c kaç olmalıdır? İfadenin tam kare olabilmesi için c eşittir a kare olmalıdır, a kare evet, o zaman c eşittir eksi 22'nin karesi. Bunun ne olduğunu bulabiliriz. 22 çarpı 22, negatifi sonra koyabiliriz, fark etmez bir şey değişmez. Zaten negatif çarpı negatif pozitiftir. 2 kere 22 eşittir, evet 44, bir 0 koy, 2 kere 22 eşittir 44, burası 4, burası 8, burası 4, sonuç 484. Eğer bunu yeniden x kare eksi 44x artı 484 şeklinde yazarsak, tam kare bir 3 terimli olur. Ya da şu şekilde yazabiliriz. x kare eksi 2 çarpı ya da, ya da belki şöyle yazmalıyım bir saniye. Artı 2 çarpı eksi 22x artı eksi 22 kare. Bu şekilde bakacak olursanız ifadenin tam kare olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Eğer çarpanlarını ayıracak olursanız x eksi 22 çarpı x eksi 22 olduğunu yani x eksi 22'nin karesi olduğunu bulursunuz. Hepsi birbirinin aynı ifadelerdir.